Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Raising Network oynuyorum. Gördüğünüz gibi spawn'ımız burası. Elimde bir sandalye var. Özel itemlarımız var kısaca. Burada şöyle bir ekran karşılıyor bize. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürkü ve silah arkadaşlarımızı, arkadaşlarını, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Raising Network. Şurada da kendi logoları var. Sunucunun tek pek var arkadaşlar burada lav lambası gözükmüyorsa kağıt şekilde görülüyorsa arkadaşlar aktif değil anlamına geliyor ama bu şekilde lav lambası gözüküyorsa aktiftir Tony nedir? gerçek dünya haritası üzerinde kasabaları üzerinde kurup savaşların bitmediği bir oyun türü arkadaşlar bildiğimiz. buradaki para sistemi arkadaşlar altınla geçiyor altın nasıl altın derseniz de yani bildiğimiz altın madende kazdığınız altını kese koy yapıyorsunuz kasaba nasıl kurulur öncelikle madenlerden 100 altın toplamalısın daha sonra da bu altınları kese koy miktar komutu ile yani diyor ki kese koy miktar kaç tane koyacaksanız bu miktarı buraya miktar yerine mesela sayı yazdıklarını 112 tane koyacaksınız falan filan komutu ile kesene koymalısın Artık kasaba kurabilirsin. Town nev ya da Tom create. Yani town nev create olarak da e, kurabiliyorsunuz. Kasaba adı yazdığı kısma da kasamınıza vermek istediğiniz ismi gireceksiniz. Mesela ben Ukrayna girdim. Genel kasaba konukları yazıyor burada. Tespan, kasaba evshift'ler. Kasabanızın spawn'ı vardır mesela şu şekilde göstereyim. Hı, geldik. Mesela kasabanızın spam'ına uğrar. Siz nasıl spam'ınızı, kasabınız spam'ınızı seçersiniz? Se t set spam yazacaksınız. Şimdi başka komutları da size görsel olarak anlatayım. Kasabayı oyuncuyu davet eder. T invite invite olarak da kullanabiliyorsunuz. Ed olarak da kullanabiliyorsunuz. Sonra oyun cismi mesela yine der yazarsınız mesela. Onu yazarsınız. Mesela. Bu şekilde e, kasabanızı birisini ekleyebilirsiniz. Bir kasabadan davet aldınız mesela. T. T. ha direkt T. Esept. T. Kasaba adı yazıyor ya burada. Burada mesela Ukrayna'ya gireceksiniz. Ukrayna. Ukrayna. sizi davet gelmesi lazım ama. Bunu yazdığınız zaman gireceksiniz. Eğer davetiniz yoksa hiç davetiniz yok yazar. Tekik isim. Yani birisini mesela Tekik. Birisini kasabanızdan atıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunu yazıyorsunuz. Kufiye atılıyor mesela. t kasabanızdan ayrılıyorsunuz. Ki eğer kasabanızın Kuyucu suysanız, kasabınızdan ayrıldığınız zaman ayrılamazsınız. Birisine devretler. Kasabayı kapatmak istiyorsanız ise T Delay yazarsınız. T Deposit miktar. Mesela şu şekilde yapayım ben. T Deposit miktar dediye mesela miktarın yerine kaç altınız varsa şu üste yazıyor gördüğünüz gibi. Onu yazacaksınız. Mesela beşe yatırdım. Burada da bu şekilde kasanızı altın koyuyorsunuz ve kliyim almanızı sağlıyorsunuz. Kliyim miktarı da 25 goldtur arkadaşlar. Her kliyim başına 25 gold harcarsınız. Ve burada vergilendirme sistemi yoktur. Evet başka bir şey ise t withdraw miktar yazıyor. Yani alacağımız parayı mesela 3300 lira alalım buradan. Bu şekilde 3300 lira alırsınız mesela bir şeyler yaparsınız ihtiyacınız olur ona göre harcatsınız burada canlı olarak haritayı izlemek için diyor burada haritayı açabilirsiniz map şuradan şu şekilde açalım Evet gördüğünüz gibi bu da canlı harita canlı haritamız Büyüklüğümüz kaç'a e kaç onu da görebiliyoruz Tabii ki. Buradan. 25.000'e 12.000 galiba arkadaşlar boyutumuz. Burada oyuncuları görebiliyorsunuz. ile beraber. Setleri gözükmüyor arkadaşlar sadece canları gözüküyor. Ha setleri de gözüküyor unutmuşum. Bakın burada da arkadaşlar relevant diye birisi var setini görebiliyorsunuz büyük ihtimal elmas setle geçiyor şu şekilde kesinlikle mesela bizim tohumumuzda şu an duruyor burası Ukrayna arkadaşlar tam şurada Ukrayna var. gördüğünüz gibi haritada da fazla internetiniz kötü değilse böyle donmalar olmuyor şimdi geri geçelim burada da T VARP yazıyor VARP yazdınız mesela nereye gitmek istiyorsunuz buradaki bütün semboller birleşiktir arkadaşlar mesela Kuzey Amerika kıtası der burada altın çıkar burada da altın çıkar ama yarım yani biraz daha az çıkar burada da altın çıkar Burada spawnerlar çıkar genellikle. Evet burada da Afrika kıtası var. Bu Afrika kıtasına da tıklarsanız Enmas'ın en çok olduğu yere gidersiniz. Avustralya kıtasında ise bir sürü kümür vardır. Antarktika kıtası var. Burada da buz vardır arkadaşlar. Full buz yaptır. End dünyası var. Burada direkt Ende buradan gidebiliyorsunuz. Herhangi bir zamanı, vakti yok. Buraya gittiğiniz zaman ise V'si atarken eşyalarınız düşmemekte. Şimdi arkadaşlar rehber komutumuz var. Yazıları göremiyorsanız arayüz olacağını iki yapın diyor. Biz buradan geliyoruz. Görüntü ayarları. Arayüz olacağını iki yapalım. Bir yapayım ben ya da rahatça gösterebileyim. Tommy kasaba nedir? Tommy kendi kasabınızı kurup çiftlik yapabileceğiniz, şehrinize binalar yapıp şehrinizi korumak için surlar çekebileceğiniz, isterseniz sarımcı, isterseniz balıkçı, İsterseniz madenci, isterseniz savaşçı olun. Bir sürü seçenek var. Tamamen size kalmış. Bir nevi RP yani RP'nin anlamı ne olduğunu bilmezseniz rol play kısaltması rol play ise bir rolü oynarsınız. Yani aslında SMP sunucularını bilirseniz onlar gibi. RP sunucusu olarak görme görebilirsiniz. Kısaca savaşlar yaptınız, ticaret yaptınız bir oyun mantığı. Genel komutlar ve bilgi. Kla Tony Classic Minecraft'ta kıyaslanan içinde birçok komut vardır. Aynı zamanda oyunun gitişatını değiştirebilecek hayatınızı kalmanızı kolaylaştıracak birçok pek çok bilgi ve ipuçlarını buradan öğrenebilirsin diyor. Komutları için tıklayacağız. Şimdi şu şekilde bakabiliriz komutlara. Aa, Çalışmıyor. Ha. Şimdi... Ana komutlarına gelelim o zaman. Tony şehir nasıl kuruyorsun? Şehir kurmak için ilk öncelikle bakiyende yani belirli bir miktar altın olmalı. Altınları erittikten sonra kese koy. Komudi ile altınlarınızı kesenize aktarmalısınız. Bu bedel toplamı 250. Kasabanızda yeterli miktar olduğunda Tony'ye kasaba şehir etmişti arkadaşlar. Buraya kendi şehrinizin ismini gireceksiniz yazarak şehrinizi oluşturabilirsiniz diyor burada siz geldiğinizde devamını okumak isterseniz okuyun şimdi burada da spandumuzda da bir köylümüz var bu köylü de şunu bir düzeltelim iki dakika bu köylü de arkadaşlar savaşçı baltası lanetli gülüş kanlı katana yani şu kanlı katadan, katanadan çıkıyor ve burada özel kalkanlar var gördüğünüz gibi özel kalkanlar burada da bu kadardı arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler eğer çok fazla izlenme alırsa 250'nin üzerine geçerse veya like sayımız çok olursa burada seriye seri yapacağım direkt bildiğimiz ve vs attığımız videolar olacak beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sağlıcak